Merhaba kıymetli arkadaşlarım. Ben Ali Öğretmen. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf kimya tekrar testlerini çözmek için karşınızdayım bugün. ikinci tekrar testinin ilk 15 sorusunu çözeceğim. Şimdiden hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Evet ilk soruyla başlıyoruz. Atom modelleriyle ilgili bir soru. Bütün atom modelleri çeşitli bilimsel çalışmalar, deneyler yapılarak ortaya atılan görüşlerdir. Bu doğrultuda Dalton atom içi dolu küre Varsayımı ile ilk atom modelini geliştirmiştir. Daha sonra Thomson atom pozitif yüklü küre içindeki negatif yüklü tanecikler olarak belirlemiş. Rutherford da atom çekirdeği ve etrafında elektronlar şeklinde açıkladığı çekirdekli ve boşluklu atom modeliyle Thompson atom modelini geçersiz hale getirmiştir. Buna göre diyor atom modellerinin kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? İçi dolu küre Dalton. içinde üzümlü keke benziyor arkadaşlar. Elektronlar ve e, pozitif yükler var. Bu Thompson. Merkezde bir çekirdek etrafında da elektronlar var. Bu da Rutherford'tur. Nedir arkadaşlar? Dalton, Thompson, Rutherford. 2, 3, 1. E şıkkını işaretleyip ikinci sorumuza giriyoruz. Kütle numarası yani nükleon sayısı 1. Bir atomun proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kadardır. Atom numarası aynı zamanda proton sayısı demektir. Atom numarası... Elektron sayısıyla iyon yükünün toplamı kadardır. Yani şöyle çizdiğimizde arkadaşlar proton ya da atom numarası artı nötron sayısı eşittir. Kütle numarası ya da nükleon sayısı yük artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısı. Proton sayısı aynı zamanda atom numarası ve çekirdek yüküdür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Buna göre diyor F eksi iyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen yazıyoruz şuraya F. Proton sayısı 9'muş. Nükleon sayısı yani kütle numarası 19'dur. O yüzden bunun e, nötron sayısı da 10'dur. 1 yüklü olduğu için burayla buranın toplamı burayı verecektir. Eksi 1 ile kaçı toplarsak 9 eder? Tabii ki 10. Elektron sayısı da 10'dur. Proton sayısı 9'dur. Doğru arkadaşlar. Kütle numarası 19'dur. Doğru. Nötron sayısı 10'dur. O da doğru. Atom numarası yani proton sayısı 9'dur. Doğru. Elektron sayısı 9'dur demiş. Oysa elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 10'dur diyoruz. Yanlışı bulduk. E şıkkını işaretleyip. Üçüncü soruya geçiyoruz. Periyodik sistemle ilgili bir soru. X, Y, Z ve T elementlerini yerleri belirtilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Z 3. grup elementidir. Arkadaşlar Z'ye baktığımız zaman 3 A grubudur ama 3. grup değildir. Burası çünkü 13. gruptur. 1 2 3 4 5 diye sayarsak arkadaşlar buranın 13. grup olduğunu periyodik, top, e, periyodik sistemde toplam 18 grup olduğunu görürüz. Dikkatinizi ölçmeye çalışmışlar. 3 A deseydi doğruydu ama 3. grup dediği için bu yanlıştır. Y metaldir. Biliyorsunuz arkadaşlar metaller Periyodik tablonun sol tarafındadır. Y'ye baktığımız zaman bir geçiş metaldir. Evet 3B grubu metaldir doğrudur. X'in elektron verme isteği T'den fazladır. Yani metaller elektron veren A metaller ise elektron alandır. Bakın arkadaşlar burada 7A grubu halocam vardır. Bu klordur arkadaşlar elektron alma eğilimindedir. X ise bir metaldir. Bu da elektron verme eğilimindedir. Yani X'in elektron verme isteği T'den fazladır. Bu da doğrudur. Bize hangileri yanlıştır diyor. A şıkkı yalnız bir deyip dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yine atom modelleri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Thomson, Dalton, Thomson ve Rutherford'un atom modellerini vermişler. Atom modelleri ile ilgili verilen görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Atom altı taneciklerden bahseden ilk atom modeli Thomson'a aittir. Doğru elektronları bulmuştur arkadaşlar. Doğrudur bu. Dalton atom modeline göre atom parçalanmaz. Evet parçalanmaz. İçi dolu berk küredir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Atom altı taneciklerin belirli yerleri olduğunu öneren ilk atom modeli Rutherford atom modelidir. Arkadaşlar e çekirdekte protonlar olduğunu söylemiştir. Çekirdeğin içerisinde olduğunu söylemiştir. Elektronlar da bu çekirdeğin etrafında olduğunu söylemiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. E geliyoruz. D'ye Dalton'a göre bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Arkadaşlar sabit oranlar kanunu Joseph, Joseph Prost bulmuştur. E Prost bulmuştur arkadaşlar. Dalton ise katlı oranlar kanunu bulmuştur. Buradaki modellere bakarak bunu çıkartamayız. Hangisine ulaşılamaz? D şıkkına ulaşılamaz diyoruz. Thomson atom modeline göre atomun yapısında sadece pozitif ve negatif tanecikler vardır ve homojen olarak dağılmışlardır almışlardır. kendisi nötrdür demiştir Thomson Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olanı arıyorduk. ulaşamadığımız arıyorduk. D şıkkını işaretliyoruz. Rutherford'un arkadaşlar alfa ışın deneyi. Bakalım aşağıda şekil Rutherford'un altın levha deneyini göstermektedir. Evet Evet arkadaşlar alfa ışınlarını kullanmıştır. Çünkü alfa ışınları helyum artı 2 pozitif yüklü ışınlardır arkadaşlar. Ee, pozitif yüklü ışınları kullanmış. Ee, deneyin amacı pozitif yüklü olduğu bilinen alfa taneciklerin altın levhadaki atomların içinden geçerken nasıl davranacağını gözlemlemek ve yorumlamaktır. Deneyi inceleyen bir öğrenci şekilden yararlanarak aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez diyor. Yine olumsuza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım atomun yapısındaki nötronun varlığını arkadaşlar alfa ışını deneyi pozitif yükleri e, ölçüyor arkadaşlar o yüzden nötronun varlığını gözlemlemeye gözlemleyemez yani A şıkkı doğrudur bakalım altın levhaya çarpan taneciklerin hareketini evet arkadaşlar geçiyor mu yansıyor mu kırılıyor mu buna bakabilir ekran üzerinde çeşitli izlerin kaldığını evet arkadaşlar şurada bir ekran var ee, ekranın üzerindeki izlere bakabilir, alfa taneciklerin hareketlerini evet arkadaşlar saçıldığını ya da hiç saçılmadan direkt geçtiğini, radyumun alfa taneciklerin kaynağını olduğunu evet arkadaşlar radyumun alfa tanecik kaynağı olduğunu e, ulaşabilir kurşun blok ben helyum demiştim e, radyum da olabilir arkadaşlar e, dördüne ulaşabilir aşıkına ulaşamaz ya da gözlemlemeye gözlemleyemez diyoruz bor atom modeline göre elektron çekirdeğin çevresinde enerji düzeyleri denilen belirli dairesel yörüngelerde hareket eder enerji düzeyleri çekirdekten başlayarak en gibi tam sayı ile 1 2 3 veya bir harfle klm ile gösterilir evet arkadaşlar çekirdeğe en yakından K, L, M diye 1, 2, 3 diye de en eşittir bir en eşittir en eşittir 3 diye de sıralayabiliriz. Şekil ile ilgili elektronun enerjisi bulunduğu katmanın enerjisine eşittir. Yörüngelerin enerjileri M büyüktür L'den o da büyüktür K'dan. Yani çekirdeğe yakın olan e, katmanın enerjisi en küçük. Çekirdekten uzaklaştıkça katman enerjisi büyüyor. Her elektron en düşük enerjili yörüngede bulunmak ister. Yani kendi seviyesine uygun, kendi enerjisine uygun en düşük enerji seviyesinde bulunmak ister. Evet. M yörüngesindeki elektron K yörüngesine geçerken atom dışarıya ışık yayar. Demek ki arkadaşlar uyarılmış bir atomdur. Uyarılmış atom tekrardan kararlı hale geçmek için aşağıya doğru yani eski enerji seviyesine döner. Işık yayarak döner. Eğer bir atoma dışarıdan enerji verirsek diyelim ki elektron buradadır. Enerji alarak arkadaşlar bu enerjiyi soğurur ve enerjisi arttığı için daha yüksek enerjili katmana gelir. Bu olaya absorpsiyon denir. Absorpsiyon denir. Eğer elektron buradaysa ve aldığı enerjiyi tekrar dışarıya kusarak daha önceki enerji seviyesine dönüyorsa bu olaya da emisyon yani yayınma denir arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar doğru. Elektronların yörüngeler arasında hareketi enerji alışverişiyle gerçekleşir. Evet dışarıdan enerji alırsa daha yüksek enerji seviyelere geçer elektron. Dışarıya enerji verirse daha düşük enerji seviyelerine kararlı hale gelir. Buna da ulaşabiliriz. Yörüngeler arasında enerji farkları birbirine eşittir. Böyle bir bilgi arkadaşlar bizde yok. Yani buradaki yukarıdaki bilgilerde yok. O yüzden 3'e ulaşamayız. Ulaşabildiğimiz 1 ve 2 olacak. O da B şıkkında onu işaretleyip hemen 7 soruya geçiyoruz. Evet bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciği atomdur. X atomuna ait bazı e, özellikler şekilde gösterilmiştir. Demin biz de gösterdik arkadaşlar. Proton sayısı atom numarası artı nötron sayısı eşittir. Kütle numarası ya da nükleon sayısı yükü artı elektron sayısı da atom numarası çekirdek yükü veya proton sayısına eşittir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Proton sayısı 12 olan magnezyum artı 2 iyonunda 10 tane elektron bulunur. Hemen yazıyoruz arkadaşlar magnezyum 12 artı 2 ise burayla buranın toplamı Burayı verecek. O zaman 10 tane elektron bulunur. Bu doğrudur. Elektron sayısı 18 olan P-3'ün. Bakın P-3, 18 miş elektron. Hemen proton sayısını bulalım. Burayla buranın toplamı proton sayısıdır arkadaşlar. Proton sayısı 15'tir. Yani nötron sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası nötron sayısına vermiş. Burayla buranın toplamı da nük e, nükleon sayısı ya da kütle numarasını verir. 16 artı 15 eşittir 31. Bu da doğrudur. Kütle numarası 27, nötron sayısı 14 olan. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. 27, ale, e, neyi 14'müş? E, nötron sayısı 14. Şuraya eşittir koyuyoruz. Burası 14 ise arkadaşlar kaç hangi sayıyla 14 toplarsak 27 13'tür. O zaman artı 3 yüklüyormuş arkadaşlar. E, o zaman burayla buranın toplamı da burayı verecek. Demek ki alüminyumda 10 tane elektron vardır diyeceğiz. 3 artı 10 eşittir 13. Elektron sayısı 13'tür demiş. Yanlış arkadaşlar 10'dur. Yanlışı buluyoruz. C şıkkı hemen yanlışı bulduk. Kütle numarası 23 olan. Nötron sayısı 12 ve elektron sayısı 10 olan bir tanecik taneciğin iyon yükü diyelim ki x olsun bu tanecik kütle numarası 23 nötron sayısı 12 demek ki e, elektron sayısı 10 şey proton sayısı 11'dir e, elektron sayısı 10'sa arkadaşlar bu artı 1'dir Tabii ki bununla bunun toplamı atom numarasını ya da proton sayısını verecektir bu da doğrudur bir atomun veya iyonun proton sayısını belirleyebilmek için kütle numarası ve nötron sayısının da sayısının ya da iyon yükü ve elektron sayısının bilinmesi gerekir. Evet arkadaşlar nötron sayısını ve kütle numarasını biliyorsak kütle numarasından nötron sayısını çıkartarak proton sayısını bulabiliriz veya yükünü ve elektron sayısını biliyorsak yük ve elektron sayısını toplayarak yine proton sayısına ulaşabiliriz. Bu da doğrudur. Bulamadığımız yanlış olan C şıkkıdır diyoruz ve sekizinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Atom altı tanecikler ve atom türleriyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir demiş. Atom numarası bir elementin atom çekirdeğinde bulunan protonların sayısıdır. Proton sayısı doğru. Kütle numarası bir elementin proton ve nötron sayısının toplamıdır. Evet arkadaşlar, proton artı nötron eşittir kütle numarasıdır. İzotop atom, izotop bakın P harfiyle bitiyor. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomdur. Evet, izoton neyle bitiyor arkadaşlar? Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklıdır. Doğru. İzoelektronik bakın elektron kelimesi var. Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklerdir bu da doğru. İyon ise elektron almış veya elektron vermiş. Elektron almışsa eksi yüklü, elektron vermişse artı yüklü olan tanecik yani yüklü taneciklere de iyon denir. Buna göre yukarıdaki tanecikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargıya bakalım. B ile F izotondur. Bakın T izoton diyor. B'ye baktığımız zaman 10, 11 protonu var. 23... Kütle numarası o zaman nötron sayısı kaçtır arkadaşlar bunun 12'dir. B ile F izotondur diyor. F'ye bakalım F'de e, magnezyumun 24 kütle numarası 12 protonu var. O zaman nötron sayısı da 12'dir. 12'ye 12 nötron izoton taneciktir doğru. A ile E izoelektroniktir. Bakın elektron sayılarına A'ya bakalım. Elektron sayısı burayla buranın toplam burayı verecek. O zaman arkadaşlar eksi 1 ile kaçı toplarsak 9 yapar onu toplarsak buranın elektron sayısı 10'dur. E'ye bakalım. E neredeymiş? Evet. Bu da eksi bir yüklüymüş. E, burayla buranın toplamı burası olacak. Burası 18 olacaktır. Bakın bakalım izoelektronik midir? Hayır arkadaşlar izoelektronik değildir. Birinde 10 elektron birinde 18 elektron vardır. C ile D izotop atomlardır. Bakın izotop demiş. C'ye bakalım arkadaşlar. C 20 proton sayısı e, izotop atomlar. D'de ise proton sayısı 18'dir. Hayır arkadaşlar bu da yanlıştır. Hangileri doğrudur? Yalnız 1 diyoruz. 8. sorumuzda A'yı işaretleyip 9. sorumuza geçiyoruz. Tabloda X, Y, Z atomlarının proton ve elektron sayıları ile kütle numaraları verilmiştir diyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? X atomunun protonu 23 kütlesi elektronu 10. Evet Y ile Z izoton atomlardır. Bakalım arkadaşlar. Y ile Z. Kütle numarası. E, şuraya bir de nötron yazalım. Biz nötron sayılarını da bulalım. E, proton artı nötron eşittir. 23 olacak. 11'e 12 olacak bu. 14'e 14 olacak bu. E, 16'ya yine 14 olacaktır arkadaşlar. Bakalım Y ile Z izotondur. Y ile Z izotondur. Evet arkadaşlar nötron sayıları aynı. Doğrudur. X katyon Z anyondur arkadaşlar. X katyon mu? X'in katyon. Elektron sayısı bakalım 10. Evet X'e bakalım. Elektron e, proton sayısı 11. Elektron sayısı 10'sa arkadaşlar bir elektron kaybetmiştir. Bir elektron kaybeden atom artı bir yüklü olur. Evet X katyondur. Z'ye bakalım Z. Arkadaşlar Z'ye baktığımızda 16 protonu var 18 elektronu var yani 2 elektron almıştır bu da arkadaşlar o zaman Z anyondur doğru eksi yüklü iyonlara anyon artı yüklü iyonlara katyon denir evet bu da doğru X'in nötron sayısı 13'tür bakalım X'in nötron sayısı 12'dir arkadaşlar 13 değildir bu yanlıştır hangileri doğrudur diyor 1 ve 2 doğrudur 3 yanlıştır 1 ve 2 D şıkkındadır 9'da D'yi işaretleyip 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar o güzel bir soru aşağıdaki bilgisayar, bilgisayar oyununda Orhan sodyum e, artı katyonu ile izoelektronik olan taneciklerin bulunduğu duraklara uğrayacaktır. Evet Orhan oyunun sonunda kaç numaralı durağa uğramamıştır diyor. Arkadaşlar izoelektronik arayacağız. Yani sodyumun biz hemen burada arkadaşlar artı 1 ile kaçı toplarsan 11 eder 10. Demek ki e, sodyumun 10 tane elektronu vardır. Bakalım magnezyum 12. 2 ile kaçı toplarsan 12 eder Onu. Evet arkadaşlar 1. 1. durağa uğruyor. Evet 2. durağa baktığımız zaman 7. E, demek ki. Ee, eksi 3 ile kaçı toplarsak 7 olur? 10. Evet 2. durağa da uğruyor arkadaşlar. 3. durağa bakalım. Argon 18. Ee, yükü yok arkadaşlar. O zaman bunun elektron sayısı 18'dir. Buraya uğramayacak. Çünkü 10 e, değil. Bakalım ne ona Ne 10'un elektron sayısı yükü olmadığı için 0 artı 10 eşittir 10'dur demek ki ne 10? elektronludur. Buraya da uğrayacak arkadaşlar. 1'e 2'ye ve 4'e uğruyor. Oksijene bakalım. 2 elektron almıştır. E 2 ile kaç toplarsak 8 eder? 10'u toplarsak 8 eder. Buraya da uğrayacaktır. Uğramadığı durak hangisidir? C şıkkıdır diyoruz. C'yi işaretleyip 11. soruya geliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Burada bazı bilgiler verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor yanlışı soruyor. Ee, X artı 7 ymiş arkadaşlar. 25 proton sayısı yani atom numarası 25 miş Burası 7. Ee, 7 ile kaçı toplarsak 25 eder arkadaşlar. 7 ile 18'i toplarsak 25 eder. Demek ki X'in 18 elektronu var. Y'ye bakalım. Y'nin bu sefer kütle numarasını vermiş. 31 eksi 3 yük vermiş. Ee, Z'de de arkadaşlar eksi 2 yük vermiş. Proton sayısını vermiş. Eksi 2 ile kaçı toplarsak 16 eder? 18'i toplarsak. Biz bize verilen şeylerde bulabildiğimiz noktaları yazdık. Şimdi bakalım. X artı 7 ve Y eksi 3 tanecikleri izoelektroniktir diyor. X artı 7, Y eksi 3. Arkadaşlar bir kere burada Y'nin elektron sayısını bulamayız ki. Yani kütle numarasını biliyoruz yükünü biliyoruz. Yani burada e, y tanecinin elektron sayısını bulamayız. Burada bize y ile ilgili bir bilgi vermesi gerekiyor. O yüzden burada bir yanlışlık var. Arkadaşlar bir yanlışlık olduğu için e, bu birinci yargı e, ne yapamayız? Arkadaşlar e, birinci yargıda y'yi İzo elektroniktir diyor. X 25 Y 31. Tekrardan bakıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Evet tanecikleri ile ilgili. Y eksi 3 ve Z eksi 2 tanecikleri izotondur. Arkadaşlar bu soruda Y ile ilgili bir yanlışlık var arkadaşlar. Yani e, maalesef Y ile ilgili bir yanlışlık var. X 25'e 7 Y eksi 3'e 31 Yani kütle numarası ve yükü biliniyorsa arkadaşlar bu Y'nin e, hangi proton sayısına ve nötron sayısına e, sahip olduğu bilmez Burada elektron sayısını vermesi gerekirdi. Maalesef vermemişler. E, y eksi 3 Z eksi 2 tanecikleri izotondur demiş. Y eksi 3 Z buradan da bulamayız. İzoton nötron sayısını da bulamayız arkadaşlar. X artı 7 tanecinin nötron sayısı proton sayısından 5 fazladır. X artı 7 Nötron sayısı proton sayısından 5 fazladır. Burada kütle numarası yok ki. Yani bu soruda bir yanlışlık var arkadaşlar. 11. soru yanlış. Cevap anahtarında B şıkkı diyor. Y'nin proton sayısı 15'tir diyor demek ki Y'nin proton sayısını 15 alırsak arkadaşlar Y'nin 15 proton sayısına göre yapalım. -3'le kaçı toplarsak 15 eder? 18'i toplarsak arkadaşlar. Evet, şimdi artık her şeyi bulabiliriz arkadaşlar. Her şeyi yani her şeye bakabiliriz ama yine eee 3. yargıyı yine bulamayız. Çünkü burada x 7 tanecinin nötron sayısı proton sayısından burada da kütle numarası belli değil. Bakalım. Y'nin proton sayısı 15'tir. Evet o zaman nötron sayısı da 16'dır. Buradan bakabiliriz. X artı 7'nin nötron sayısı 30'dur. Eğer bu da doğruysa arkadaşlar 30'sa X'in kütle numarası 55'tir. 55'tir. Doğruya göre yani şıkka doğru şıkka yani yanlış olan şıkka göre yapıyorum ben. Ee, soruda bir sıkıntı var. Soruda başka bilgi vermemiş değil mi yukarıda? Yok. Vermemiş. Soruda hata var. Evet eksik vermişler soruyu. Burayı 15 dedik. Evet. Z eksi 2'nin toplam tanecik sayısı 50'dir. Arkadaşlar burada da yine Z'nin 50 toplam tanecik sayısının 50 olabilmesi için proton sayısı 16, elektron sayısı 18. Ne yapıyor? 16, 18 daha 34. O zaman nötron sayısı da 16 olması gerekiyor doğru olabilmesi için. Z eksi 2'nin toplam tanecik sayısı 50'dir diyor. Kütle numarası da o zaman 32'dir diyebiliriz arkadaşlar. Kütle numarası X büyüktür Z'den o da büyüktür Y'den. Bakın X 55 çıktı. Şıklara göre yaptık. Sonra Z 32. Evet X büyüktür Z'den o da büyüktür. 31 yani Y'den. Bu da doğrudur deriz. Tabi dediğim gibi biz doğru seçeneğe bakarak bu sayıları bulduk arkadaşlar. Nötron sayısı 5 fazladır. Tamam bu da doğrudur. Evet Sorunun e, hatalı olduğunu tekrar ifade ediyorum ve 12. soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıda bazı atomların nötron sayısı proton sayısı grafiği verilmiştir diyor. E, grafikte A, B, C ve D atomları ile ilgili e, bilgiler veriliyor diyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur bakalım arkadaşlar. E, A ve B atomları izotondur diyor. Yani nötron sayıları eşittir. A ve B atomları evet izotondur. Nötron sayıları eşittir arkadaşlar arkadaşlar. Ee, bakalım. Ee, A'nın nötron sayısı e, eşit, bu da eşit. E, kütle numarası bir fazladır. O halde A ile B'nin kütle numaraları bir fazladır. B ve C atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellikleri aynı diyorsa izotoptur arkadaşlar. Bu izotop atomdur. Ee, B ve C, B ve C izotoptur. Evet doğru. Ee, A artı D artı 3 iyonları izoelektroniktir. Yani A'dan e, A'nın proton sayısı 1 e, elektron verdiği zaman artı 1 oluyor. E, D'den de 1, 2, 3 elektron verdiği zaman artı 3 oluyor. Artı 3 evet tamam A, C ve D atomların kimyasal özellikleri farklıdır diyor. A, C ve D atomların kimyasal özellikleri farklıdır diyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izotop atom denir. Doğru bir cümle arkadaşlar. Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı taneciklere izoelektronik tanecik denir. Aa, çok basit bir soru. Evet bu da doğru. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara da izotop atom denir. Bu da doğru. <gülüyor> çok basit bir soru. Başka bir şey beklerken sadece tanımları sormuş arkadaşlar. Ee, evet. 3'ü de doğrudur diyoruz. 13. soruya geçiyoruz. Tabloda bazı element atomlarına ait bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. Katman sayısı periyot numarasını verir. Arkadaşlar bakın kükürt 16'dır. İlk yörüngesine 2, ikinci yörüngesine 8, üçüncü yörüngesine 6 elektron geliyor. Üçüncü katman yani üçüncü periyottur. Yani katman sayısı periyot numarasını verir. Doğrudur arkadaşlar. 3 katmanı var. Periyot numarası 3'tür. Birinci katmanda en fazla 2 elektron bulunur. Dikkat ederseniz arkadaşlar üçünde de birinci katmanda en fazla 2 elektron bulundurur. Doğru arkadaşlar son katmandaki elektron sayısına her zaman 10 eklenerek grup numarası bulunur. Arkadaşlar bakın mesela alüminyumun son katmanında değerlik elektron sayısı 3'tür. E, grup numarası 13'tür arkadaşlar. 10 eklenmiş. Kükürdün e, elek e, değerlik elektron sayısı 6'dır. 10 eklenmiş grup numarası 16'dır. Lityumun ama değerlik elektron sayısı 1'dir. 10 eklenip 11'dir dememişler. Gördüğünüz gibi bu, bu her zaman doğru değildir arkadaşlar. Her zaman demiş bu. Bu her zaman doğru değildir arkadaşlar. Bakalım nötr atomlarda proton sayısına göre katman elektron dağılımı yazılır. Nötr atomlar ne demektir? Nötr atom, nötr atom demek arkadaşlar bunu da ifade edeyim. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlardır. O halde nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına göre eşitse elektron Proton sayısına göre de elektron dağılımı yazılabilir. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz ne oluyor? 1, 2 ve 4 oluyor arkadaşlar. 1, 2 ve 4 denizlidedir. D şıkkını işaretleyip 14. soruya geçiyoruz. Atom numarası proton sayısıdır. Aynı zamanda şuraya yazalım. Çekirdek yüküdür diyebiliriz arkadaşlar buna bunu da ben söylemiş olayım kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısıdır kütle numarasına aynı zamanda nükleon sayısı da denir nükleon sayısı bunları e, söylüyorum çünkü bazı kaynaklarda kütle numarası yerine nükleon sayısı atom numarası yerine çekirdek yükü gibi ifadeler kullanılıyor bilin diye söylüyorum o iyon yükü proton sayısı eksi elektron sayısıdır neydi arkadaşlar bir x atomunda iyon yüküyle yani yükle Elektron sayısının toplamı proton sayısını vermiyor muydu arkadaşlar? Yani biz ne yapabiliriz? Proton eşittir elektron artı yük diyorsak biz bu elektronu bu tarafa geçirdiğimiz zaman proton eksi elektron eşittir yük olabilir. Yani proton eksi elektron eşittir yük Olabilir. Bilgilerini kullanarak tablodaki taneciklerin boş kutucuklar tamamlanacaktır. Hemen tamamlayalım arkadaşlar. Elektron sayısı 15'miş. Nötron sayısı 15'miş. Atom numarası bakın ta, e, yük yok burada. O zaman atom numarası yani proton sayısı da eşittir. nötr atom olduğu için kütle numarası 15 artı 15 eşittir. 30 deriz. Bakalım artı 2 yüklü yani 2 elektron kaybetmiş. Nötron sayısı 20. Kütle numarası 40'tır. O halde arkadaşlar atom numarası 20'dir. Artı 2 olduğu için e, elektron sayısı kaçtır arkadaşlar bunun 18'dir hemen bakalım eksi 2 iki, iki elektron almış yani elektron sayısı proton sayısından 2 fazla olacak e, atom numarası 16 kütle numarası 32 ise nötron sayısı da 16'dır 16 artı 16 32'dir e, atom numarası 16 ise 2 elektron fazlalığı olduğu için e, elektron sayısı 18 olacaktır hemen buraya bakalım nötron artı atom numarası burası kütle numarası 14'tür eee Eksi 3 yüklü olduğu için arkadaşlar elektron sayısı proton sayısından 3 fazla olacak yani elektron sayısı 10'dur. R artı yani 1 elektron vermiş kaybetmiş 11 23 hemen nötron sayısını 12 olarak yazıyoruz. 1 elektron kaybettiği için proton sayısından 1 eksik olacak arkadaşlar bu da 10'dur. Şimdi. İfadeleri tamamladık. Boşlukları tamamladık. Buna göre diyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. L N'in kütle numarası 30'dur. Evet doğru. Z eksi 3 ile R artı 2'nin elektron sayıları aynıdır. Z eksi 3. R artının elektron sayıları aynıdır. Doğru. R artının nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. R artının nötron sayısı 12. Proton sayısı da 11'dir. Bir fazladır. Bu da doğrudur arkadaşlar. M eksi 2'nin nötron sayısı elektron sayısından daha küçüktür. M eksi 2'ne bakalım. Nötron sayısı elektron sayısından... <gülüyor> daha küçüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. O halde yanlış cevap direkt olarak E çıkıyor zaten. Elektron sayısı en büyük olan T artı 2'dir. Bakalım elektron sayısı en büyük olan T artı 2 değil. M eksi 2'nin de elektron sayısı 18'dir. O halde en büyük diyemeyiz buna. En büyüklerden biridir diyebiliriz. Burada e, yanlış arıyorduk. Yanlış E şıkkı diyoruz ve <gülüyor> Bu testteki affedersiniz son sorumuz olan 15. soruya geçiyoruz. Diğer 16 ile 30. soruları bir sonraki e, videoda çözeceğiz arkadaşlar. Elektron katman dağılımın, dağılımındaki katman sayısı periyot numarası son katmandaki elektron sayısı da A grubu elementlerin grup numarasını verir. Evet A grubu elementleri için geçerlidir. Değerlik elektron sayısı grup numarasını verir. Aşağıdaki periyodik sistem kes kesitinde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre diyor verilen periyodik sistem kesitindeki elementlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? K ve Na elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir. K ve Na birinci grupta olduğu için arkadaşlar A grubu olduğu için arkadaşlar ikisinde değerlik elektron sayısı 1'dir. E, değerlik elektron sayıları eşittir doğru. Argon elementinin elektron içeren katman sayısı üçtür. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3. 3. periyodda olduğu için 3 katmanı vardır. Katman sayısı 3'dür doğrudur. E, azot elementinin yani ne elementinin son katmanında 7 tane elektron bulunur. Arkadaşlar son katmanında A grubundaki son katman grup numarasını vermiyor mu? Veriyor. O zaman azotun son katmanında 5 elektron bulunur. 7 elektron bulunmaz. Çünkü son katmanında demiş bu yanlıştır arkadaşlar. Hatta azot 7. elementtir arkadaşlar. 2, 5 olarak dağılır. 5A grubu elementidir diyebiliriz. Magnezyum elementinin katman sayısı 2, son katmandaki elektron sayısı 3'tür. Tam tersi arkadaşlar. Bakın magnezyum 2A grubunda yani değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı 2 olacak. E, katman sayısı da 1, 2, 3. periyot olduğu için 3 olması lazım. Tam tersi olması lazım. Bu da yanlıştır. Biz hangileri doğrudur diye arıyorduk. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 yani 15. soruda A şıkkını işaretliyoruz ve ilk videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci videoyu çekeceğim. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.